Selam arkadaşlar, Onur diye bir arkadaşımız Pulsar 200 Ns'ye sahipmiş, ben Qualifier fiyatı civarında başka bir kask istiyorum, 700 lira ile 1100 lira civarında bir bütçem var, buna uygun kask hangisi olabilir demiş, bunlar tabii ki uygun değil, yani şu sanırım daha farklı bir fiyatı vardı, bunun daha yüksek bir fiyatı var, en uygun yine ve Next s yani Next S200'ü önerebilirim Onur. E neden bunu öneriyorum? Hemen detaylarıyla kameranın önüne gelerek sana açıklayayım. En azından bunun polikarbon bir yapısı var. Hadi yani bu 1100 lira 1200 lira civarında olabilir. eğer nakitte nakit vereceksen uygun bir fiyata gelebilir belki. İnternetten alacağınız şeylerde %5 indirim vardı. Mağazadan alacağınız şeylerde de Sanırım %10 indirim yapıyorlar. Nakitte yapıyorlar bunu. Kapıda ödemelerde nakit ödeme yapıyorsunuz. Kademeli açılan bir camı var. Ondan sonra kalın bir camı var en azından. Çok ince bir camı yok. Yani dış kabuğu da polikarbon ve kauçuk destekli. %30 galiba kauçuk desteği bunun. O yüzden de dayanıklı kaslar sınıfına sokabiliriz. Ön tarafında şu şekilde açılıp kapanan bir tane hava kanalı var. Üst hava kanalı var. Yine elle idare edilebiliyor. Renkli güzel bir yapısı var. Bunun da farklı farklı grafik çeşitleri var, renk çeşitleri var. Arka tarafında hava çıkış kanalı hemen spoiler'ın altından yapılmış şuradan. Bu 1550 gramlık ağır denebilecek kaslardan bir tanesi fakat intercom yeri var ve intercom için kulaklık yerleri var. Şu yan tarafında da güneş yüzürü inip kalkabiliyor. Mix eski yüzleri daha önceden tanıtmıştım o yüzden biliyorsunuzdur. Şöyle açılıp kapanıyor. Pin lock bağlantıları için de şurada yerleri var. Pin lock'u bilmeyen arkadaşlar bizim kanalımızda bakabilirler. Oradan araştırabilirler. Xcom intercom da buraya takılıyor. Şu yandan açılıyor. Buraya doğrudan yerleştiriyorsunuz. İç tarafına da kulaklıkların kablolarını şuradan yandan geçiriyorsunuz ve o kulak yerleri mevcut olduğu için doğrudan ses alışık verişi oradan yapılıyor. Mikrometrik bir bağlantısı var. İç petleri güzel. Ece 20x05 sertifikasına sahip iyi kaslardan bir tanesi. İç petlerinin konusunda orta sınıf diyebilirim. Belkoal Fire ile yaklaşık aynı ölçüde denebilir. Bunlar biraz daha yüksek fiyatlı. Belkoal Fire'da olmayan birkaç tane yapısı var. Bel koalı mesela bir burun pedi yok ya da bir çene pedi yok. Bu çene pediyle beraber geliyor. E, Bunun gözlükle giyebiliyorsunuz. Şuradan gözlük kanalları e, şu kısımlardan gözlüğünüz içeriye girebiliyor. Intel.com beraber gözlükle beraber de kullanabiliyorsunuz. E, i̇yi kapanan bir yapısı var. E, ondan sonra o yüzden de ses geçirmezliği biraz daha fazla. Bel koalı iyi bir kastır. Daha önceden tanıtmıştım. O tarafta bel var. Onları tanıtmıştım. İç iyi, güzel yapılmış. Çıkartıp yıkama talimatlarına uyarsanız uzun süre dayanacaktır bu kask size. Bu kaskı önerebilirim. Ha, bu kaskın bir üst seviyesi, yine daha önceki tanıtımlarda da söylediğim LS2'nin Vector Evo'sunu önerebilirim. Yani bir üstü dediğim birazcık daha pahalı. Özellikle LS2 markasından insanlar çekiniyorlar. Ama hiç çekinmeye gerek yok gerçekten. Ee, iyi astar yapıyor ylesi ki özellikle Vector Ev modeli fiber bir yapıya sahip polikarbon ekleri var ee, ve e, hem e, iyi bir e, ses alma işte ses e, sessizliğe sahip değilim daha doğrusu e, aynı zamanda e, iyi bir kas çünkü hani hem güneş yüzür var hem e, full geliyor gözlükle giyilebiliyor. İşte çene bağlantısı gerçekten iyi. Hani bu kaskın bir üst seviyesi olarak onu alabilirsin. Bu da 1000, 1200 liracı civarında olabilir. O da neredeyse 1200-1300 liracı civarında. Hayır benim işte 1000 lira 1100 liranın daha fazla geçmek istemiyorum dersen yine o fiyatlara alabileceğin Bell Qualifier var. Çünkü şu anda o tarz bir kask yok. Mesela Givin'in Gimedik video 50.05'leri var. 50.05'leri gerçekten iyi. Hani mat olması da hoşuma giden özelliklerinden bir tanesi. Ama yani dayanıklı mı, Ben kadar dayanıklı mı dersen ve hayır onun kadar dayanıklı değil bence. Ee, yani bunun da hani ön havalandırma kanalı var. Bu da 800 derece civarında bir kask. Ee, burun pedi var, çene pedi var. Güneş vizörü var, kademeli açılıyor camı. Bunun da işte güneş yüzleri şuradan yanın yan tarafından açıp kapanıyor. Bu da olabilir yani. Bu da gözlükle giyilebiliyor, içbettelini çıkartabiliyorsun, yıkayabiliyorsun. Mikrometrik bir bağlantıya sahip. Çene pedi güzel. Ses geçirmesi orta düzey. Ve bunun da diyeyim 1450 gram bir ağırlığı var. Bu da alınabilir. Bu da 150-800 lira civarında bir kasık. Ben yani bazı kasları öneriyorum bazılarını hani biraz daha üst fiyat biraz daha alt fiyat olarak belirtiyorum arkadaşlar ama e, yani şimdi herkes internetten alışveriş yaptığı için bu koronavirüs ürünün davasına e, bir gün olan şey öteki gün olmayabiliyor çünkü elimizde kalmıyor. E, çünkü ithalatçılar da artık hani e, daha az çalışıyorlar. E, i̇şte kas alışverişi şu bu filan internet sitelerinden geliyor gidiyor. Fakat hani mağazada bir anda tükenebiliyor. Yani internet sitemizden bulabildiğiniz şeyi mağazanın içinde bulamayabiliyorsunuz. Çünkü hepsini getirip burada tutamıyoruz bazen. O yüzden de hani mağazaya gelirken illa hani mağazaya gelmek istiyorsanız, ben deneyim alayım istiyorsanız mağazaya telefon edip sorup ondan sonra gelip alın. Böylece daha hani düzgün bir şey olmuş olabilir. Çünkü ben internette gördüm, geldim mağazaya göremedim. Ee, evet, göremeyebilirsiniz. Ee, o yüzden de e, önceden bir uyarayım dedim. E, vereceğim bilgiler e, bu kadar. Olur. E, umarım yararlı olmuştur. İyi sürüşler.